Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün iki önemli konumuz var. Bunlardan birincisi, 299 gündür Kiev'de rehin kalan iki Airbus A400M askeri nakliye uçağımız sonunda Türkiye'ye geri döndü. Kayseri Erkelet'e iniş gerçekleştirdi. Bunun biraz arka planına bakacağız. Bu 299 gün boyunca neden uçaklar gelemedi? Bu uçaklar yerdeyken neler yapıldı? Bunlara bakacağız. İkinci önemli konumuz da dün... Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin toplantısı vardı. Bu toplantılar 3-4 ayda bir gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı bu toplantı ve 25 önemli savunma projesi masaya geldi ve yeşil ışık yakıldı. Bu projeler neler? Türkiye neler katacak? Bugünkü programımızda bu iki ana konuya odaklanacağız. Evet ilk konumuz A400M askeri nakliye uçaklarımız. Türkiye'nin en önemli stratejik güçlerinden biri askeri nakliye uçakları. Bunları hep anlatıyorum, söylüyorum çünkü tamam askeri nakliye uçakları bomba atamıyorlar. Havadan havaya füze atamıyorlar ama bir e, doğal afet olduğu zaman, bir tahliye operasyonu olduğu zaman Türkiye'nin dünyanın her tarafına uzanan güçleri haline geliyorlar ve Türk Hava Kuvvetleri'nde en yeni envanterdeki askeri nakli uçakları A400M olarak adlandırılan 4 motorlu, çok ciddi yük taşıyabilen, uzun menzile gidebilen 4 motorlu pervaneli askeri nakli uçaklarımız. Şu an envanterde bu uçaklardan 10 adet var ama çok önemli bir zaman diliminde. Yani tam 299 gün bu gücün yaklaşık %20'sinden mahrumduk. E, tarihler 24 Şubat 2022 gösterirken... Yavaş yavaş işte Ukrayna ile Rusya arasındaki tabiri caizse kazanlar kaynıyor. Savaş çıkacak çıktı derken tabii bölgede çok ciddi Türk nüfusu var. En önemlisi Türk büyükelçiliği var. Buradaki bir tahliye operasyonu planlanması gerçekleştirildi. Ve uçakların son gün savaşın başlangıcına birkaç saat kala... Eskişehir'e gelen emirle birlikte iki Airbus A400M askeri nakliye uçağımız Kiev'e uçtu. Bu uçaklarımız 17.0080 kuyruk numaralı 2018'de teslim edilmiş bir A400M'di. İkincisi ise 18.0093 kuyruk numaralı yani 2019'da teslim edilmiş iki uçağımızdı. Bu uçaklar Eskişehir'den havalandılar ve Kiev'de Borispil Havalimanı'na iniş gerçekleştirdiler. Ve bu uçaklar emir bekliyor. Herhangi bir acil durumda işte e, Türk vatandaşları uçağa bindirilecek ve oradan Kiev'den Türkiye'ye bir uçuş yapılacaktı. Fakat gece 24 itibariyle Rusya saldırısını Ukrayna'ya başlattı ve Ukrayna hava sahası notamlandı. Yani bütün sivil uçuşlara kapatıldı. Şimdi tabi Türkiye savaşın içinde olan bir ülke değil. E, bu operasyonun dışında durmak istiyor. Bir tarafta Ukrayna var, bir tarafta Rusya var. Hani tabiri caizse üst taraf bıyık, alt taraf sakal. İki ülkeyle de çok önemli ilişkiler var. İşte turizmden, savunmaya, sağlıktan, dış ticarete kadar gerçekten çok önemli ilişkiler var. Ve Türkiye bu konuda gerçekten çok zor bir bıçak sırtı bir yerde. Bir tarafta da tabii NATO'nun baskısı, Amerika'nın baskısı, Rusya'nın talepleri falan gibi gerçekten çok böyle sıkıntılı bir dönem içerisinde. Savaş başladı. Birçok kişi savaşın bir birkaç gün sürebileceğini, Kiev'in kısa sürede Rus işgali altına alınabileceğini beklerken Ukrayna gerçekten kendisinden de pek tahmin edilmeyen çok ciddi bir savunma göstererek Rus kuvvetlerini durdurdu. Hatta geri attı bir kısımda halen savaş devam ediyor. 299 gündür bugün 300. günü. Şimdi bu savaş iki tarafı, affedersiniz, pis değnek diyoruz biz buna ama uçaklarımız orada, uçuş ekibi orada kaldı. Hemen uçuş ekibi, e, buradaki işte pilotlarımız, teknisyen, yükleme uzmanı, e, 4 kişilik uçuş ekibinden oluşuyor A400'ten tek bir uçak için. Bu ekipler hemen Türk Büyükelçiliğine geçtiler. Ve tabii ki geçmeden önce de uçaklarının emniyetlerini aldılar. Nedir yani havalimanına bir giriş olursa uçakların işte kurcalanmaması lazım. Toz toprak girmemesi için işte havalıkları kapatıldı. Statik portlar veya tüpler bunlar bütün uçuş sonrasında yapılan şeyler iyice böyle sağlama alındı. Ve bir bekleyiş başladı. Şimdi acaba bu meydanı vuracak mı? Rusların çünkü bu meydanı devre dışı bırakmak, pislemi vurmak ve daha sonra da yaptılar bunu. Bunun gibi böyle bir taarruzları oldu bu meydana. Bunun dışında yaklaşık 1-2 aylık süre içerisinde uçuş ekibi her an kalkacak bir şekilde Kiev'de hazır bekledi. Teknisyen uçakların bakımlarını yaptı ama bakıldı sonrasında süreç uzuyor. Uçuş ekibi karayoluyla Polonya'ya çekildi. Polonya'dan da Türkiye'ye döndü ama... Türkiye devamlı o uçaklar Türkiye'nin eli üzerinde oldu. Sürekli bakımları yapıldı, zaman zaman motorlar çalıştırıldı ama kalkış mümkün değil. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Ukrayna ve e, bu Rusya arasındaki savaşta arabulucu bir ülke. İki aslında hem Ukrayna tarafında hem Rusya tarafında da Türk uçaklarının orada mahsur kalması e, açıkçası e, onlar için çok önemli bir e, masada kağıt elinde çok ciddi bir kağıt bu uçağın her biri 120 milyon euro, euro yaklaşık değerinde. 120 çarpı 2, 240 milyon euro. Bir de hani askeri uçak bu. Hadi Allah korusun üzerine bir bomba düştü, hasarlandı kaldıramıyorsunuz. Yerine yerisini verelim hemen gelir diye bir şey söz konusu değil. Çok ciddi sıra var, alamıyorsunuz. Bunlar anlaşmalar, yıllık yıllık çok uzun süreli vadeli anlaşmalar bu şekilde geliyor. Ve Türkiye'nin çok da büyük sandıcısı yani bu uçaklar aktif olarak kullanılıyor. İşte bakıyorsunuz Filipinlere... İhraç edilen TUSAŞ'ın T-129'ları A-400M'le götürülüyor. Neyse Türkiye bekledi, bekledi, bekledi. Bu uçakların bakımları yapıldı. Hassas konulardan bir tanesi de mesela bakımları atlayamıyorsunuz. 6 aylık bakımları var. 6 ay doldu. 6 ayın sonrasında bazı bakımlar Airbus ekipleriyle birlikte yapılıyor. Benim yaptığım araştırmada Airbus savaş bölgesi olduğu için buraya personelini risk nedeniyle gönderemiyor. Şimdi askeri yollayabiliyorsunuz. Türk askeri. E, teknisyeni, mühendisi atladı gitti. Çok büyük tabii riskler bunlar. Bu uçakların bakımları yapıldı. Denendi, bakıldı. Ve Türkiye'de her zaman Ukrayna ve Rusya ile oturduğu masada bunları müzakere etmeye başladı. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki ya uçaklar kalkar gelir. Hayır. Bölge o kadar sakat bir bölge ki Ukrayna bunu Rus uçağı zannedip düşürülebilir. Ruslar bunu Ukrayna uçağı zannedip düşürebilir. Gerçekten böyle çok dikkat edilmesi gereken konu. Çok karşılıklı garantilerin alınması konu. Bir taraftan da bakıyorsunuz. Şimdi Rusya Ukrayna'daki şehirlere işte saldırılarda bulunuyor, Seyir füzeleri atıyor. Çeşitli balistik füzeler atıyor. Hatta son dönemlerde İran'dan alınan bu şahit olarak adlandırılan 25 bin dolarlık İHA sistemleri, KZ drone sistemleri atıyor. E ne yapacaksınız? Burada çok dikkatli hareket etmeniz lazım. Bu havalimanları birer hedef. Uçaklarımıza bir şey gelir miydi? Valla açıkçası benim elim yüreğimdeydi bu konularla ilgili sonunda Türkiye çok sessiz sessiz ilerledi ve 299 günün sonunda da bir mutabakat oldu iki tarafla da birlikte bu uçaklar yakıt aldılar ve akşam üzeri saatlerinde tabi akşam olunca riskler biraz daha düşük hani gündüz görebiliyorsunuz uçağı bir hedef haline gelebiliyor transponderlar kapatıldı iki e, uçak havalandı benim tahminim herhalde Polonya, Moldova, Romanya bir yere götürüp orada bakımları yapıp gelecekti ama maşallah uçakların durumları iyiymiş. Teknik ekibimize buradan çok çok teşekkürler. Tabi pilotlarımızın da e, bu gerçekten çok ciddi bir cesaret e, o uçaklar kaldırıldı. Bölge çok enteresan bu arada Romanya üzerine bir KC-135 Türk Hava Kuvvetleri'nin tanker uçak görevlendirildi. Bu şimdi A400M'lerde de o bizim uçaklardaki BUM sistemiyle yapamıyorsunuz. Boom sisteminin ucuna bir sepet konuyor. Sepet sistemiyle birlikte A400M'ler o hemen kokpitin üzerindeki yakıt ikmal noktası birleştirilerek yapılıyor. Herhangi bir durum olur, bozuk bir yakıt olur, bir şey olur. Çünkü sonuçta Ukrayna savaşla bu uçaklar geldi ve her türlü önlem alındı tanker uçaklarla ilgili arkasından Bulgaristan havasahası oradan Türk hava sahasına girdiler ve ana üstleri Kayseri'deki Erkilet 12. ana ulaştırma üst komutanına teker koydular. Bu uçaklar Kayseri'de 221. filoda görev yapıyor. Ee, pilotları, uçuş ekiplerini, aileleri karşıladı. Gerçekten Milli Savunma Bakanlığı da bu görüntüleri paylaştı kamuoyuyla. Ee, biz de tabii bunu fotoğraflarını koyuyoruz. Görüntü kullanamıyoruz. Hemen e, bu konuyla ilgili YouTube'da sıkıntı oluyor. Fotoğraflarını koyuyoruz. Ee, ekip Ailesiyle kucaklaştı ve Türkiye iki uçağını 299 gün sonra kavuşmuş oldu. Böyle bir derin boh bir çektik ama keşke bu riskler alınmasaydı. Ama demek ki şimdi devlet aklı bazen de son dakika acaba açıklanmayan neler var. Bunları da tabi bilemiyoruz. Bazen devlet aklı bunları yapmak gerektiriyor. O yüzden de hani çok da sorgulayamıyoruz ama gerçekten risk çok büyüktü. Sonunda çok derin bir oh çektik çünkü iki uçağımızı kurtardık. Bu arada Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edilen C-30 B ve E serileri var. Onlar modern kokpitlere kavuşuyorlar. A-400M'lerimiz var ama görünen o ki Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde biraz daha askeri nakli uçağının sayısının arttırılması gerekiyor. Bu ciddi ciddi önemli bir ihtiyaç diye açıkçası düşünüyorum ama... Sonuçta ihtiyaçlar çok fazla. E, bütçeniz kısıtlı. Bunlarla da ilgili e, hareketlerinizi, kararlarınızı verirken de dikkat etmek gerekiyor. Peki bu kararlar nerede alınıyor? Bu kararlar işte Savunma Sanayi icra Komitesi'nde toplanılıyor ve bu kararlar alınıyor. işte Hangi savunma projeleri yapılacak, neler gerçekleştirilecek, hangi projelere ağırlık verilecek, hangisine yeşil ışık, hangisi kırmızı ışık veya tabiri caizse sarı ışık, bekleme. Yapılacak bunlar SSİK olarak adlandırılan savunma sanayi İcra komitesi toplantılarına veriliyor. Cumhurbaşkanı bu toplantılara başkanlık ediyor ve genellikle 3-4 ayda bir ihtiyaç olunca daha sık İcra komitesi toplantıları gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki bu toplantı sonrasında 25 projeye yeşil ışık yakıldı. Bunların hepsi bizim yerli savunma Projelerimiz, Bakalım hangi projelere neler yapıldı isterseniz bunlara birlikte bakalım. Normalde bu tür toplantılarda çok fazla detay verilmiyordu. Hele son senelerde öyle işte icra komitesi toplantısı yapılmıştır diyerek geçiriliyordu ama bu sefer bu toplantıda epey detaylı bilgiler verilmiş oldu. Bunların başında da hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi olarak adlandırılan bir madde vardı. Bu maddeye göre Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verildi. Bunun anlamı Türk Hava Savunma Sistemi. Siper biliyorsunuz en üst katmanı oluşturuyor. Hisar bir altını oluşturuyor. Hisar A artı ve Hisar O artı projeleri var. Sungur'da daha hafif sistemler bunlarla ilgili bu üç sisteminde geliştirilmesinde Roketsan sorumlu e, Siper ve Hisar'da da Roketsan birlikte çalışıyor. Bunların anlamı çok daha fazla sayıda batarya ve sistem füze Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek anlamına geliyor. Bir taraftan da Tayfun, Atmaca gibi projelerin seri imalatı konusuyla ilgili karar alınmış durumda. Bu iki sistem Roketsan tarafından yapılıyor ve bir de tabii ki Akıncı'nın e, dan atışı gerçekleştirilen TRLG-230 var. Karaok var. Bunlar da yine e, Roketsan'ın sistemleri. TRLG-230 bir Karalan Karaya füze sisteminin Akıncı'ya yani bir İHA sistemine entegre edilmesi anlamına geliyor. Karaok omuzdan atılan zırhlı araçlara karşılık bir e, füze sistemi. Bununla da ilgili düğmeye basılmış durumda. Bir taraftan da TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği hava-hava mühimmatları, Gökdağ ve Boz ilgili üretim içinde envantere katışla da ilgili düğmeye basılmış durumda. Bir başka önemli projede Akya torpidosu, Akya torpidosu da çok önemli projelerden bir tanesi. Bu sistemin Türk Deniz Kuvvetlerine envantere girmesi de ayrı bir önem taşıyor. Şimdi gelelim Türk Deniz Kuvvetleri ile ilgili çalışmalara. Milgem kapsamında inşa edilecek olan 6. 7. 8. gemilerin yani I sınıfı Fırketay'ın tedariki konusunda yeşil ışık yandı ve önümüzdeki günlerde bunlarla da ilgili detaylar gelecek. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinin, gemi envanterinin büyümesi açısından da çok çok önemli. I sınıfı Fırketay'ın de bu açıdan, Farklı bir öneme haiz. İ sınıfı dendiği zaman e, bunlarla ilgili bakacağımız zaman 3 istif sınıfı gemi daha e, deniz kuvvetlerinin envanterine girecek. İstif sınıfları halen STM ana yüklenicinin de devam eden Milli Gemi Projesi'nde e, Türkiye açısından çok önemli bir yere sahip. E, i̇lk olarak TCG İstanbul fırkateni F515 halen donatım faaliyetleri hali hazırda devam ediliyor. Ve gelecek yıl içerisinde TCG İstanbul Deniz Kuvvetleri'nin e, filosuna katılmaya başlayacak. TCG İstanbul'u yani F515'i, TCG İzmir F516, TCG İzmit F517 ve son e, gemi olan TCG İçel F518 fırkatenleri seri üretime başlanacak. Milyen projesi kapsamında şu ana kadar bütün gemiler İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üretildi. Halihazırda bir istif sınıfı fırkatağında e, Pakistan'a teslim edilecek. Olan i̇ki korvetin de üretimi halen İstanbul'daki Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İstanbul Tersane Komutanlığı'nda devam ediyor. Bir başka önemli konu da Kızıl Elma. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu yapmasının arkasından yeniden bu proje gündeme geldi. Biliyorsunuz Kızıl Elma'yı Baykar kendi öz kaynaklarıyla geliştiriyor. Ve Kızıl Elma konusunda da muhtemel bu ilk uçuşların testler süreci devam ederken bir sipariş de söz konusu. Çünkü icra komitesi toplantısında Konuşulan konulardan bir tanesi de kızıl elma. Kızıl elma ile ilgili muhtemel yakın bir zaman içerisinde Baykar daha yüksek itki gücüne sahip bir motorla olan versiyonun da içinde çalışmaları sürüyor. İlk yapılan model 0.6 yani ses hızının 0.6 katı hızla uçabilecek ama ikinci model daha yüksek itiş gücüne sahip motorla birlikte muhtemel süpersonik yani ses hızının üzerine çıkması bekleniyor. Bu açıdan da hava hava manevraları açısından da daha agresif yani daha fazla C çekebilen manevra yapabilen bir tasarım olacak bu konuda Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında gündeme gelen ana maddelerden bir tanesi. Hava kuvvetleriyle ile ilgili bir başka önemli konu da F16 modernizasyonu. F16 modernizasyonu ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ee, halen devam ettirdiği, oradan yeşil ışığın yanmasını beklediği. 40 adet Blok 70 alımı ve 79 adet uçağın da modernize edilmesi yani Blok 70 standartlarından çıkartılması konusunda çalışmalar var. Kalan F16'lar biliyorsunuz 30 serisi Blok 30 özgür projesiyle birlikte modernize ediliyor. Elde Blok 40'lar var. Muhtemel buradan gidiş de bu F16 ile ilgili. Blok 40'ların özgür içerisine, özgür benzeri bir program içerisine konulup modernize edilmesi. Bu da Türkiye'nin Modernizasyon kabiliyetlerinin yukarı çekilmesi anlamına geliyor. Bu konuyla da ilgili çalışmalara yeşil ışık yakılmış durumda. Diğer taraftan elektronik sistemler, elektronik harp, radar sistemleri ve muhtelif hava, kara ve deniz platformları için haberleşme ve bilgi sistemleri konusunda yeni ekipmanların alınması, teçhizatların alınması, simülasyonların gerçekleştirilmesi... Bu konuyla ilgili lojistik ve siber güvenlik alanında da çeşitli projelerin karara bağlandığı ifade edildi ama bunlarla ilgili çok fazla detay verilmedi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada toplantıda savunma sanayinden yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayi için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır dendi. Evet bir savunma sanayi icra komitesi toplantısında da ağırlıklı olarak bu milli konular, milli teknolojiler, milli savunma projeleri gündeme geldi. Bunlarla ilgili yeni siparişler verildi. Yılın son toplantısı olması açısından da bu büyük önem arz ediyordu. Sonunda buradan alınan siparişleri biz den itibaren bir teslimat süreci içine gireceğini tahmin ediyoruz. Görüldüğü gibi biraz ağırlık deniz ve hava sistemlerinde ama... Karada da mühimmatlar açısından önemli bir adım atılmış durumda. Tabi dünün savunma ve havacılık konusundaki önemli gelişmelerine bir de bir sivil havacılık ekleyelim. Dün Ankara'da devlet hava meydanları işletmesine çok önemli bir ihale vardı. Ankara Esenboğa ihalesi yapıldı. 6 şirket teklif almıştı. Bunlarla ilgili teklif vermişti devlet hava meydanlarına. İhaleye 4 şirket katıldı ve en son 2'ye Cengiz İnşaat ve Tavavalemanları Holding kaldı ve gerçekten rekabetçi ve açık arttırma ile devam eden ihaleyi 560 milyon euro. Buna KDV dahil bedelle Tav Havalimanları Holding kazandığı. Normalde bu ihaleler daha geç yapılması gerekirken 2,5 yıl öne çekilmiş durumda. Amaç burada yapılacak kazanan şirket için altyapı çalışmalarına zaman ortaya koyabilmek. E bir de tabi ki bu projelerin %25'lik kısımları peşin olarak devlete veriliyor. Bu da tabi sonuçta Türkiye Cumhuriyeti için ek bir finansman anlamına geliyor. Neler yapılacak Ankara ile ilgili? Öncelikli olarak... 3. pist Ankara, e, Esenboğa'daki paralel bir pist operasyonu için, 3. pist için gerekli altyapı tamamlanmıştı. Yaklaşık 200 milyon euroluk yatırımla bu pist tamamlanacak. Gerekirse ihtiyaç doğrultusunda terminale ek büyüme gerçekleştirilecek. Bununla da ilgili işte yıllık kapasite, yolcu kapasitesinin büyütülmesi hedefleniyor. Bununla da birlikte devlet hava meydanları bazı ek yatırımla talepleri var. Bunlar da gerçekleştirilecek. Toplam yatırım miktarı 298 milyon euro olarak gerçekleşecek. Ankara önemli bir havalimanı, başkent havalimanı. Özellikle iç atı çok yoğun. Tavunla inşa ettiği bu güzel terminalle birlikte orada yolcu konforu tutuluyor. Ama son yıllarda bu kira sözleşmesinin sonuna gelince... Bazı konfor açısından ufak tefek aksaklıklar, yenilemelerin biraz daha beklenilmesi ne olacağı açısından bu biraz yolcu konforunu aşağı çekmişti. Geçmişte de zaten tuvaletleriyle ilgili SMBO'nun bir haber yapmıştım ve bu konu TAV tarafından dikkatle takip ediliyordu. TAV'ın tekrar kazanmasıyla birlikte ben eminim ki buralara da bir el atılacak ve biraz daha konforun, yolcu standartların yükseltilmesi hedeflenecek. Bu yıl da zaten bu çok önemli ihaleyle tamamlanmış durumda. Daha önceden de Antalya Havalimanı'nın ihalesi bu şekilde öne çekilmişti ve ihalesi gerçekleştirilmişti. Ankara'da birlikte devlet hava meydanları 2022'yi tamamladı. Bakalım 2023'te önümüze neler çıkacak? Bizler de merakla bekliyoruz. Evet günün havacılık gelişmeleri oldukça yoğun bir gündem. Sizlere aktarmaya çalıştım. Lütfen WhatsApp grubumuza üye olmayı unutmayın. Açıklamalarda o link var tıklayabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna e, mümkünse sorularınız varsa yorum yazabilirsiniz. Ve tabi ki kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Katıl tuşu için imkanı olan arkadaşlarımızı bizlere destek için bekliyoruz. Her zaman Yeniliklerle en yeni savunma ve havacılık haberleri ve yorumlarla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.